Evet sevgili EYT'liler, sürekli işçi kardeşlerimiz, milli eğitim, belediye, memurlar, maaşlar hakkında soru soracak kardeşlerimiz, sosyal yardım alanlar, sesiniz, sizin sesiniz, sizin düşünceniz, sizin yanınızda olan ve haklarınız için çabalayan gerçekler dünyasına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, Bugün EYT mitingi yapıldı muhtemelen ama inşallah mitingde sağduyulu arkadaşlarımız mitinglerini gerçekleştirmiştir. Sadece EYT konuşulmuştur. EYT'nin EYT gerekliliği konuşulmuştur. İnşallah hiçbir siyasi arananın, hiçbir siyasi dogmanın etkisinde kalmadan sadece sıkıntılar iletilmiştir. Dileğimiz budur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ali Bey, kan Sayın Kanal Burhanettin Bey, Erkan Bey, Murat Bey, İsmail Bey, e Sevgi Hanım, Mustafa Bey, Ertan Yus, Zübeyir Bey, Ramazan Bey, Gülla Hanım, Makbir Hanım, Soner Bey, Kazım Bey, Mehmet Bey, Servet Bey, Yavuz Bey, Fatih Bey, Mehmet Bey, İbrahim Bey, Vural Bey, Akan Bey, Sayın Nihat Taner Bey, tabii ki soracaksınız arkadaşlar. Sara Sayın Kadir ee, Kadir Bey, Gönül, Gönül. Sayın Gönül ee, veri Bey. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Hepinize tekrardan selam ediyorum. İsimler çoğalıyor, ee, yoğun bir ilgi var arkadaşlar. Bugün bittiklerde oldu belli açıklamaları var dediler. E.T. ile alakalı. Bu konuyla e, sizleri bilgilendirmek istedim. E, olayı kaşımaya ve etmeye çalışıyorlar. Bugün de baktım sosyal medyada tamamen bedeli EYT konuşuluyor. 4D'li de arkadaşlar hepinize sesleniyorum. Sakın zam konusunda apaki yorumlara kanmayın. Moralinizi bozan durumlara kanmayın. Pazartesi ile cuma arası büyük bir e, beklentimiz var. Zamla alakalı yüzleriniz gülecek diye düşünüyorum. EYT'den haber şöyle arkadaşlar. Moral bozucu bazı manipülasyonlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü başka taraflara çekip EYT ile alakalı olumsuz konuştu gibi düşünceler var. Öyle bir şey yok asla arkadaşlar. Burada EYT için biz bir çözüm önerdik. Bu çözüm de inşallah kabul görecek. Ve geniş bir halk kitlesi de bunu kabul etti diye çıkaracaklar. Tek handikap evet EYT ne olacak? Sorular, sorular bunlar haklı olarak. Arkadaşlar like ve beğeni tuşuna basarsak diğer arkadaşlarımızın da bu konuda yayına katılımlarını kolaylaştırırız. Hepinizden videonun altındaki like tuşuna ve abone olmayan da abone olursalar sevinirim. Özellikle videomuzun daha çok arkadaşlara ulaşması açısından. Bir de şu an sosyal medya adreslerinden paylaşabilirseniz, imkanınız varsa sevinirim değerli arkadaşlarım. EYT ile alakalı çalışmalar var, çok hızlandı. Birçok alanda bitikler düzenleniyor. Buradan her bütün bu mitingi düzenleyen STK'lara sesleniyorum. kuruluşlara sesleniyorum. Arkadaşlar. Sadece EYT pankartı açıyorsunuz, sadece EYT sloganı atıyorsunuz, ise bu gösteri, bu izinli izinliyse sadece ve sadece EYT konuşuyorsunuz, haklarınızı anlatıyorsunuz, duyarlılığınızı anlatıyorsunuz. Ekonomik olarak birçok alanda yapılan çalışmalar ve bankaların devreye girmesiyle birçok soruna merhem bulundu. EYT ile ilgili, bedeli EYT ile ilgili bugün neredeyse bütün sosyal güvenlik uzmanları bu konuyu konuşmaya başladılar. Devamlı tarıyorum, bakıyorum. Fikrimiz olgunlaştı. İnşallah diğer konulardaki gibi. EYT konusunda da hızlı bir adıma gidilecek. Bu adıma nasıl gidilecek? Bu hafta için yapacağımız görüşmelerde daha renkli göreceğiz, daha sabit göreceğiz. Sizler de bulunduğunuz yerlerden arkadaşlar, hem sosyal medya adresinden şu canlı yayını paylaşırsanız, bir de arkadaşlar like tuşuna basarsanız, hemen bir 190 like bekliyorum hemen hızlıca ki diğer arkadaşlarımıza gitsin. Bu daha çok yayılıyor, ön plana çıkıyor. Hemen arkadaşlar like tuşuna basın. Bütün EYT'leri şu an 4 değerli işçileri yayına alalım. 4 değeri sürekli işçilerle alakalı, Milli Eğitim'le alakalı yapılan e, bazı forumlardaki sayfalara itibar etmeyiniz. E, belediye iktisadi teşebbüsleriyle alakalı da gelişmeler hızlandı, Mart'ta çözülecek. Mart'ta belediyeler mutlu olacak. Bu haberi de şimdi müjdeleyeyim. 3600 ek gösterge Mart'ta çıkacak. Emeklilerde özellikle emekli olacaklar da demiştim ya. Polis, öğretmen ve sağlıkçı, din adamı, mühendis bunların emeklilerine 600 TL zam olacak. 21.000 TL'de ikramiyeden para alacaklar arkadaşlar. Bunu da buradan dipnot olarak bırakayım. Bir de EYT'lerle alakalı çok hızlı bir döneme gireceğiz. Ben isteğim odur ki binlerce insanı ben artık bu okey aldım diye yayınımı sunabileyim onlara ki Halk da destekliyor. Genel kanaat bu diye bedelli EYT'yi masaya koysunlar. Artık müzakere masasında olalım ve bu konuda değerli kardeşlerim toplumun en değerli kesimi de mutlu olsun. Milli eğitimle alakalı da arkadaşlar yarın size bir bilgilendirme yapma niyetindeyim. Neden böyle? Evet meb sadece yine geçici olarak mı? mı? Taner Bey çok güzel bir soru sordunuz. Geçen sene malumunuz ne yaptık? Milli Eğitim arkadaşlar geçen sene 9 aydan 12 aya çıkarttırdık. Yaptığımız yoğun baskılardan ötürü 3 ay daha para aldınız ve kiralarınızı, geçimlerinizi sağladınız. Allah böyle nasip etti. Arkadaşlar şimdi Milli Eğitim'de öyle bir şey ki Sayın Bakanımızla mutlaka ulaşmamız gerekiyor. E, personeli önceleyeceğim demişti. Öğretmeni önceleyeceğim demişti. Biz de bunu isteyeceğiz. Geçici ibaresi bana geçen sene Milli Eğitim'deki bürokratın dediği şey şu. Tekrar ediyorum dedi ki. Bir kere dedi uzattık tamam. Bir ay dedi pardon bir ay maliyeden daha aldık on ay oldu. iki ay kaldıydı. Olmaz dedim olmaz seçimde var olmaz. Arkadaşlar başı önük oradan gidemez. Arkadaşlar yoğun bir diplomatiktir iki aydır falan maliyeden görüşüyorlar. Dört değer işçiler size de sesleniyorum diğer dört değer işçiler. Nasıl başardıysak sizin zam konusunda da başarılı olacağız inşallah. Ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Milli eğitimdeki durumu tekrar etmemizde duymayanlar. Başardık arkadaşlar. 12 ay çalıştılar. Şimdilik de meydan okuyorum. 12 ay gene çalışacaksınız. Şunu istiyorum. Bu seneyde de mahsus kabul etmiyorum. 12 ay çalışıyorsunuz. Geçici devam edecek. Hayır. Bunlar e, kız isteyecek var. Bunlardan kredi çekecek var. Alamıyorlar arkadaşım. Geçici ibadet sonucu alamıyorlar. 2 ay çıkış deyince alamıyorlar. Bunları banka görüyor. Kız isteyecek. Çıkış alacak bu adam. Bunu öğreniyorlar. Sen geçiciyim işin diyorlar. Kızı vermiyorlar arkadaşlar ya. İşin e biraz halk tarafından bakalım. Evet arkadaşlar, evet parti konuşmayacağız arkadaşlar. Şöyle, neden parti konuşmayacağız? Herkes bir parti tutuyor. Biz şu anda hükümet kim kardeşim? Ona gideceğiz, ona. Hiç bıkmadan, usanmadan. ya %20'lik zam garanti mi demiş arkadaşlar? Önümüzde seçim var. Ben askeri ücretle alakalı 2023 olacak dediğimde, 2020 oldu. İnanın arkadaşlar, 2023 olacak dediğimde kimse inanmadı. Benim aracım kimseye inanmadı. Dediler bu kadar arttı Şimdiye kadar artmaz. Arkadaşlar beğeni ve like tuşuna basın lütfen. Daha çok arkadaşımıza ulaşsın. Onun için istiyorum ben daha çok. Beğeni tuşu var hemen videonun altında. Bir beğeni abone olmayanlar da abone olsunlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Ne oldu? Ee, bu konuda başarılı bir yöntem izledik. Ve ee, bu çalışmalar nefesinde asker ücretteki tespitimiz saklı çıktık. 2023'e hemen hoşuna gitti hükümet erkinin. Ama ne yaptılar? Tamamen siyasi bir zam olmasın diye 3 lira eksilttiler 2020 lira yaptılar. Yayınlarıma bakın. Ben de şimdi bundan ışıkla diyorum ki yüksek ihtimal 4 TL'li işçiye belli bir zam olacak. Yatay bir zam olacak. Herkese aynı oranda olacak. yüzde %20 küsürden 2020'yi buluyorlar. 2020 üstü alanlarda %20 yüzde ile gene yaşam standartlarına uygun 400 TL'ye yakın askeri ücretlerin aldığı zam oranında zam alacaklar. Bence ciddi bir rakam. Küçülmemesi gereken bir rakam. Seçimin nelere kadir olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Anketler var olsun. Kızıştıkça iş sizlere yarıyor. Bu da bizim işçi açısından bakışımız. Evet, Kütahya'dan selamlar, teşekkürler. 90, 99 öncesi, evet arkadaşlar. 2000 yılında emekli olanlar için EYT defteri kapanmıştır, öyle bir şey yoktur. Allah'ın izniyle ma maaşları da iyileştirme olursa herkes için iyi olacak. Tabii ki sağlam. Ee, markete gidiyorsunuz yani bir şeyler zamlı. Biz işçi açısından bakıyoruz. Ben sendikacıyım yani setikacıyım ve bu konuda sizin alım gücünüz olarak bakmak durumundayım. Bu işin doğrusunu söylememiz lazım. Bir yere gittiğinizde bir ürün 3'te bir veya 4'te bir oranında zamlandı arkadaşlar gıdada. Evet kampanyalı yerlerde tercih edin genelde. Bakın hemen bir markete yumulmayın. Bir markete gittiniz öbür markette yağ hesaplıysa yağ alın. Gerçi ben de pek uygulamıyordum ama e, böyle yapmak lazım arkadaşlar. Biraz iyice e, bu konuda e, şey yapmak lazım. Hangi yerde kampanya varsa oradan onu almak lazım. Yağ bir yerden çay bir yerden e, böyle düşünmek daha iyi. Olabildiğince marka almaya çalışın. E, bu daha iyidir sağlığımıza açısından arkadaşlar. Benim isteğim şu milli 12 ay bir anca müjdelemek, EYT'yle alakalı masada, mecliste görüşmenin başlatılmasını müjdelemek, bedeli EYT'yi kabul etmeyecek yok arkadaşlar, onu geçin. Normal EYT'de sıkıntı var, şöyle açıklama oldu, böyle açıklama oldu demeyin. EYT'de arkadaşlar İzmir'den selamlar demiş, nasıl görüştünüz mü, giden var mı İzmir'deki şeye, siyaseten bir şey yaptılar mı, gene manipülasyon yaptılar mı, İzmir'de biraz müsait bir duruma, sol marjinal grupları güçlü biraz orada, ondan çekincem var. İzmir'de biraz güçlü. İnşallah girmemişlerdir. Orada batırmamışlardır güzel mitingi. Allah aşkına karda kışta çoluğuna çocuğuna bir şey olmak isteyen İYT'li kardeşler. Tabii ki. Buradan bütün İYT'lere sesleniyorum. Bu işe ele attık arkadaşlar. Öyle kolay değil. Bırakmak öyle kolay değil. Selamlar Sayın Özdemir. Tarih şöyle arkadaşlar. Mart'a kadar bu müjdeye çıkarttırmamız gerekiyor. İzmir felaket demiş. Ne oldu İzmir'e? İzmir'e ne felaket oldu arkadaşlarım? İzliyorsunuz Sayın Perçin. Evet teşekkürler. Arkadaşlar beğeni tuşuna bastık mı? Video beğeni tuşuna bastık mı? Bakalım kaç tane arkadaşımız basmış. Tekrar kontrol edeyim. Hemen yayını çoğaltalım arkadaşlar. Sosyal medya desteklerinden paylaşın. Beğeni tuşuna basın. Büyük bir seferberlik gibi yapalım. Aklınız için yapalım. Burada biz duyulmayanların sesiyiz. Allah ya yardımcınız olsun diyor. Bu kadar EYT'nin bu kadar olumlu, bu kadar coşkulu, bu kadar iletişime açık, bu kadar çözüme odaklı, siyasetten arınmış, hepsinin güzide olgun bir topluluk olduğunu dünya görüyor. Bakın yorumlara bakın arkadaşlar. Yorumlara bakın. Nerede o eski? Allah'a çok şükür şu anda arkadaşlarımızın hepsinin yüreğindeki güzellik dillerine geldi. Belediyeler kardeşim Mart ayı sizin ayınız. Belediyeler Mart ayı sizin ayınız. Bütün arkadaşlarınıza müjdeleyin. Mart ayına şirketsiz geleceksiniz. Şirketten koptuğunuzla ilgili çalışmanın inşallah yasalaşmaya çalışmalarını görerek geleceksiniz. Şirketlerle yürümüyor bu iş. Evet 12 oy diyor Duran Yüksel. Oo kalabalık aile demek ki. Arkadaşlar bakın bedelli dedik işi potaya getirdik. Yani öbür türlü imkan yok ya. Gerçekten imkan yok yani her zaman her zaman bu aylık ödenecek diyorlar. Gelir bir kere bir defa mahsus bir ödeme değil diyorlar. K-Nemo ne, ödemesi gibi. Ben de bununla ilgili çözümü buldum. Bu kredideki durumdaki işi sumansi etmesi için de 2-3 senede sizler piyasaya para akacağı için vergi yoluyla kendinizi amorti eden bir sisteme döneceksiniz. O 6 diyor Sayın Sorguç. Buradan herkes kendi bireysel gücünü rey gücünü sorunu alakalı iletmektedir. Burada herkes bireyseldir. Herkes bütünlük içerisinde hakkını arayan bir bütünlüktedir. Ama bireysel fikirlerini ifade etmektedirler. Bedelli dediğimiz arkadaşlar daha önceki yayınlarda anlattım. Çeşitli metotlar var. Bedelli de bir. Dış ülkeden devletimiz maaş ödentili bir kesinti yapacağı için kolay maaştan mahsup edilecek ya ve diyecek ki ben diyecek bana %68'den 70'ten kredi ver. Devlette de size bunu 0.90'dan kullandıracak. Aradan bir 20 30 puan karızlı kazanacak. Aynı aylık taksitlendirmeyi de size sunacak. Oraya da aynı 72 aylık bir taksitlendirme sunacak. Ne olacak arkadaşlar? Maaş bağlılu garantili ödemesi olduğu için devlet garantili olduğu için dış devletten ucuza bu tahvili kredi alacak. Sizlere bunu kullandıracak. Gücü olan zaten kredisiz kendi satın alacak. Devlet gene ona ödeyecek. 30 TL, 50 TL şeklinde gibi. Veya 100 TL şeklinde gibi. Arkadaşlar, devletin kasasına bir kere para girecek. Ayrıyeten yüzdeden para kazanacak. Sizler belli kesintiler olsa da aylıklara kavuşacaksınız. Ve bu aylıklar belli zaman sonra siz piyasada harcadığınız için ayrıyeten devlet 24 ay içerisinde sizin verdiği maaşlardan oluşan ticaretten de ayrıyeten kadeveler kazanacak. İşletmeler de bu sürümün ve e, satışın çoğaldığı için gıda ve tekstilde bir canlanma yaşanacak. Arkadaşlar ekonomi bilmeden, ekonomiye değinmeden eğer bir eyet diyorsa gazel okuyordur. Edebiyatta gördünüz değil mi? Gazel. Biz burada gazelle işimiz yok. Biz burada gerçeklikte işimiz var. Ekonomiden giriyorum. Neden? Dörtte ilişkiler de şimdi diyorlar ki biz eskiden yüzde yirmi alıyorduk. Haklılar yüzde otuz alıyorduk. Değil mi Sayın Limon? Evet. Yani Zonguldak köbür memleketine selam ederiz. Toplu sözleşme demiş. Maaşlara zam yapıldı. Şimdi de geri alıyorlar. Mecburi izne sayıyor. Neresi bu? Hangi kurum sayın ateş? yazar mısın? Arkadaşlar beğeni tuşuna bastık mı? Hemen bakıyorum şimdi. Kimse sürekli işçileri umutsuzluğa sürüklemesin. Biz son dakikaya kadar neler kazandırdık? Arkadaşlar bakın daha az 161'de like tuşunu patlatalım arkadaşlar. Şu an like tuşunu patlatmanızı istiyorum. Öyle bir patlatın ki tüm Türkiye duysun. Beğeni tuşu var. Hemen videonun altında OK tuşu var. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen patlatalım şu butonu da. Türkiye duysun. Abone olmayanlar da aboneye de bassın. Zil sesine de bassın. Haydi arkadaşlar abone de olalım. 4 değerlerin sorularına bakıyorum. Genel mağarada. EYT'de bakma yok. Şu an çok azimliyiz. E, bedelli EYT kabul görürse çok hızlı çıkacaktır. İzmir'de hastanelere personel alım olacak mı? Ya şöyle sürekli işçi alımı biliyorsunuz verildi hak olarak devlet hastaneleri de. Bu alımlar arkadaşlar tabii ki yapma haklarına haizler. Bunu ilan yoluyla da alıyorlar veya sağlık bakanlığı genel manada da alıyor. 6409 kişi aldı galiba sağlık bakanlığı sürekli işçi. Şimdi son aradığında güvenlik soruşturması için listeleri yollamışlar emniyete. Asil yedek liste muhtemelen belli. Ee, tekrar ediyorum, sürekli işçi kadrosuna başvuran varsa aralarınızda, yakınlarınızdan, Sağlık Bakanlığı'na, ee, Sağlık Bakanlığı'nı aradığımda, ilgili daireden bana verilen cevapta sürekli işçi alım için başvuranların bu asil ve yedek listelerini emniyete yolladıklarını belirttiler. Diğerlerini yolladılar mı bilmiyorum ama emniyetten gelen cevaba göre, Sonuçlar açıklanacak. Burada bilmeyenler de bilenleri anlasın değil arkadaşlar. Aradım öğrendim size aktarayım dedim. Tabii ki Mart'tan önce çıksın diye çabalıyoruz. 1603 TL diyor bakın. Murat Tok diyor ki 1603 TL alıyoruz maaşını ne alırız? Arkadaşım 2020'yi doğru görüyorum. %4 alırsan 2080. Ama %20 de size işletilirse 1600, 160, 320 ediyor. Ama 2020'yi gene bulmuyor. Sizde %20 işletilmez bence böyle düşük alanlar için. 2020'ye tamamlanır ama olur bekleniyor dendi. EYT hiçbir kanal göstermiyor. Ben de anlayamıyorum. Yani arkadaşlar bu EYT vatanın milletin bir gerçekliği. Ya önceden ben şimdi muhafızakar kanallara sesleniyorum. Yani bu konuda gerçekten hepsine seslenmem gerekiyor. Arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Siz değil midiniz daha önceden işte şu mağduriyetler bu mağduriyetler şöyle var, böyle var, hak için, adil için falan. Hayır, arkadaşlarım ya lütfen ya Tek bir kanala bırakmayın. Siz de hak, bir şey verilecekse bir hak istiyorsa hak yayın yapın. Yani bu vatandaşlar için yayın yaptığınız zaman doğada alırsınız. Daha çok izlenirsiniz. Yani bu konuda hiçbir zaman böyle olmayın. Yani bu kadar medya izlenmez bakın. Şunu söyleyeceğim. Her şeyi çok iyi çok iyi derseniz o medya izlenmez. İnsanlarda cazibesi kalmaz. Bazen överseniz bazen yererseniz o zaman siz izlenirsiniz. Hiç kimse tek düze ne olduğunu, ne şekilde anlatıldığını, yanına anlatıldığı şeyi izlemez. Ben bütün EYT derneklerinin çalışmalarını destekliyorum. Sadece EYT için yapılan çalışmalar olması kaydıyla. Hiçbir siyasi partinin şemsiye altı, şemsiyesi altına girmeden, onların söylemlerini sahiplenmeden, sadece emeklinin aşını, sofrasında, sofrasındaki gücünü Bunları, bunu diyorum, bu çalışan kardeşlerimizin hepsi kutsaldır. Aldıkları bin lira onların alınan, alınan aktarı gibi helaldir. Yani bu konuda arkadaşlar beğeni tuşunu lütfen patlatalım. Şu anda çok güzel bir coşku halindeyiz. Belediyelerden Mart'ta arkadaşlar 3600 ek göstergeyle müjdeyi alacaklar. Milli Eğitim'deki arkadaşlarımız da ne derse Milli Eğitim son dakikaları seviyor arkadaşlar. Öğretmenlerle mi çok uğraşıyorlar bilmiyorum. Öğretmen arkadaşlarımız var mı aramızda? Onlar da yıpranma payı ile ilgili bir mail atmışlardı. Biz de bu yıpranma payı almasını öğretmenleri istiyoruz. Siz de hoşgörün. Tamam, biraz ek dersler ücretleri iyi alıyorlar. 5 lirayı geçiyor. Ama her gün düşünün 100 kişi var, 80 kişi var sınıfta. Akşama kadar başı ağrısa ders anlatıyor. Yani canı sıkgınsa ders anlatıyor. Ondan işi de kolay değil. Sayın Ocak, hiçbir afak yorumlara inanmayın. Bedelli EYT demiri keser. Bedelli hayır diyecek bir tane Allah'ın kulu yok. Yetkili yerlerden. Çünkü sorun maddi anlamda ortadan kalkmış oluyor. Evet değerli arkadaşlarım. Milli arkadaşlar, çok güzel organize oldunuz. Yayınımı desteklediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçen sene nasıl 9 aydan sizi 12 aya çıkardıysak, burada da sizi 12 aya çıkarmak Allah'ın izniyle boynumuzun borcudur. Hiçbir zaman yazın işsiz kalacağız diye üzülmeyin. Geçen sene kalmadınız. Bu de sizi yazın başlarınız önde sıkıntılı veya karamsar bırakmayacağız. Biliyorum aldığınız maaşlar yaza, yaza birikmiyor. Her ay aldığınız maaş eriyor. Yaza biriktirip tabii ki o iki ayı, o parayla geçirmek tabii ki istersiniz. Ama bilesiniz ki sizi bilen birisiyim. Hayat pahalı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Temmuz ve Ağustos'ta çalışacaksınız. Ferhat Bey ortalık biraz şey. Yüzde dörtlük zam kabuğa sığmadı. O yüzden tis ve her şey değişebilir. Evet başkanım maddi zorluklardan dolayı diyor. Maaşlar yükselir. İnşallah yuva kurarsın. İnşallah e, Sayın Tok yuva kurarsın. Bunlarda bir katkımız olur. Maaşlar yükselir. İbareleriniz sözleşmeli ve şey olarak kalkar. Ee, geçici işçi ibaresi kalksın ki size kız versinler. Tabii ki kızı evi kadrolu isteyecektir. Ama ben de ailelere sesleniyorum. Baktığınız çocuk iyi. Baktığınız kızınıza iyi bakacak. Aklı başında olgun bir çocuk. Hiçbir zaman şey yapmayın. Kadrolu da olur. Evliliğin bir bereketi vardır. Daha da işi az gider. Ama önemli olan siz her şeyden önce kızınıza nasıl davranacağını. Dengeli mi, tutarlı mı, merhametli mi ona bakın. Hayatı kızınıza zehir edecekse, altın kafeste olsa ne işe yarar? Kızınıza şiddet uygulayacaksa, sadece ilk bir ay iki ay iyi görünüp, sonra eşine o şekilde yani kızınıza kötü davranacaksa, buna az çok hal hareketinden olgunsunuz anlarsınız. Lütfen hayat deneyimimize güvenmiyorsanız, bir sevdiklerinize gidin danışın. Sayın Tok inşallah sen de hayırlı şekilde bir yuvanı kurarsın. Belki bir yeterli çocuğusun, Belki bir sürekli işçisin, belki bir sosyal yardım alan birisin ama çalış çabala kendine, evet gençler evlenemiyor, evliler geçinemiyor. Aynen. Gençler evlenemiyor tabii ki büyük şehirlerde özellikle zorlanıyor ama ben tekrar sesleniyorum ebeveynlere. Baktınız çocuk iyi, karakteri sağlam, sinirsel değil, anlık değişiklik yaşayan, saçma sapan birisi değil. Lütfen ona bir şans verin, kızınızı verin. Ve mutlaka ona esir giyecektir, koruyacaktır. Hayata daha güçlü tutunacaktır ve kızınıza sahip çıkacaktır. Değerli arkadaşlarım. O yüzden buradan herkese sağduyu. Önce davranış, ahlak ve maneviyat diyorum. Daha sonra her şey kazanılır arkadaşlar. Önemli olan biz erkekler, eşlerimize veya evleneceğimiz hanımefendilere güzel ve makul ve iyi davrandığımızda bütün işlerimiz rast gidecektir. Sakin, onları hayatı zehir eden değil, kolaylaştıran, tebessüm ettiren bir döneme geçmeliyiz. Evet sevgili arkadaşlar, bayram ikramiyeleri, bayram ikramiyelerini biliyorsunuz, tutarlan size söylemiştim. 75 TL'ydi ama ona da biraz kesintiler uygulamışlardı, onları alacaksınız. E, bu ayki ikramiyeleriniz var, TDI ve 5 günlük ikramiyelerinizi almanız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ni bekliyoruz, sabırsızlıkla. EYT'leri alakalı şu bedeli yetin. Hadi otur, oturalım masaya diye. Sayın Bahçeli'ye de aslında bu bedelli bir EYT'yi ben bir özel kaleme iletmek istiyorum arkadaşlar. Size de şu an paylaşayım. Sayın Bahçeli e, bu konuyu bedelli olarak götürdüğü zaman e, o da birçok şehir almak istiyor. Biz işçi ve şeyle lehinden bakıyoruz. Bakalım ne yapacaklar. İsteğimiz, isteğimiz. Evet sağ, arkadaşlar bütün arkadaşlarımı bekliyorum. Şu anda bütün arkadaşlarımı canlı yayına bekliyorum. Tüm yetenleri bekliyorum. Bütün arkadaşlarımdan şu an beğeni butonunu, like butonunu patlatmalarını istiyorum. <gülüyor> 120'lik zam için bütün sürekli işçiler like butonunu patlatmanızı istiyorum. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimiz için like tuşunu patlatmanızı istiyorum. İnşallah arkadaşlar sizin kadro olmanızı, sizin Taşeronluk'tan kurtulmanızı yıllarca Fetullahçı terör örgütü engelledi. İnşallah bu kadroyu da Sayın Cumhurbaşkanımız size verdi. Ona, ona da bu zammı size vermek yakışır. İnşallah kardeşlerim güzel bir zamla geleceğe daha güven ve özgüvenle bakacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda sizlere kadroyu verdi. Ama inşallah zammın da kralını verecek Sayın Cumhurbaşkanımıza inanıyorum. Çünkü birçok sorunu el attı. Ne maları ödedi. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. 12 ay olsun hep diyor. Milli eğitim coştu arkadaşlar. Coştular milli eğitimciler. Gerçekten EYT'de coştu. Şu an herkes coştu arkadaşlar. Herkes coşkulu çünkü özgüvenleri var. Zam alacaklara inanıyorlar. Haberiniz var değil mi arkadaşlar komisyon kurulduğundan? Komisyon kurulduğundan. Ben hani geçen size geçen hafta bir bilgi vermiştim. Ee, sürekli işçilerle alakalı gerekli daire demişti ki 2020'nin altındakilerle 2020'ye odaklanması için maliyeden olur bekliyoruz İşler büyüdü arkadaşlar belediyelerinde Mart'ta 3600 ek göstergeyle bir müjdeyle karşılaşması an meselesi çalışmalar hızla devam ediyor şirketlerle bu iş tuz koktu diyecek size geldi sürekli içi kardeşlerimiz ya devlete bağlıdır ya da taşerondur İkisinin arası olmaz ya taşerondur ya devlete bağlıdır. İnşallah Sayın Tok. İnşallah. İnşallah hayır işin olursa da bize haber ver. İnşallah nişanlı da gelmek isteriz yani. Allah vesile verirse imkan verirse gelmek isteriz. Sa evet Sayın Ardınca'sı geldi. Hoş geldin kardeşim. Stajla ilgili görüşmelerimizde ayrı bir yayın için dedim. Geçici psikolojide ne zaman kurtulacağız? Arkadaşlar geçici psikolojiden o kağıt, o kanun çıkınca kurtulacaksınız. Maalesef çalıştığınız yerde olsun, birçok yerde olsun size bazı art niyetli böyle demeyeyim ki, yani egosunu tatmin etmek birkaç tane çıkabiliyor. Aa, size ne zaman şey olacak? Geçiciydiniz değil mi? Ya üç ayda çıkış alıyorsunuz, çok üzüldüm. Böyle bazen, iyi niyetli diyen de oluyor da, bazen böyle var ya, tıraş, böyle troll bağımında söyleyenler de oluyor. O biraz yüz ifadelerine yansıyor arkadaşlar. Üstünü kurmak için söylüyorlar. Onlara da diyorum ki gün ola harman ola hiç kimseyi küçük görmeyin. Evet. Sen yeşiriyor lütfen lütfen söyle. Söyle kardeşim söyle ya. Kardeşim benim yeşiriyor teben bekliyorum sorunu. Evet arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım zam bekliyoruz. Heyecan içindeyiz. EYT'ler için, bedelli için şu anda kamuoyunu hazırladık. Özellikle bu kanun tasarısını veren vekillerle de bir görüşmek niyetindeyim. E, Deniz Hanım mıydı? onunla bir görüşme niyetindeyim. Aynı ser yerde var. Evet. Ak Partili de Haziran'da o oylardan evet. Şunu söylüyorum arkadaşlar, siyaseten değil, işimi yaptırma babında bakıyorum. Yapan kazanır, yapmayan kaybeder demiyorum ama yapan kazanır diyorum. Yapan mutlu olur diyorum. 4D'ye zam, am meselesi diyorum. Yüzde yirmi zorunluluk diyorum, bir mecburiyet diyorum. Bütün konfederasyonlar neredeydiniz kardeşim? Yazın buradan seslendim. Bu arkadaşları seyyanen zam anca götürür dedim. Arkadaşlar lütfen yazın ki yayınlarıma bakın. Temmuz, Ağustos'taki videolarıma bakın. Seyyanen zam yazan yayınlarıma bakın. Ben 6 ay önceden gördüm. Dedim ki seyyanen zam, enflasyon farkı. İkisini alamasak da birini alalım. Konfederasyonlara seslendim. Kardeşim askeri ücret görüşmesini yaparken askeri ücret görüşmesini yaparken 1 milyonu bulan bu insanları neden demezsin? Dediyse neden yazıya döktürmezsin? Koparmışsın güzel zammı. 4 D'li işçiye de koparsana, işi tam yapsana ya. Vermediyse tamam. Vallahi utanıyorum maaş söylemeye diyor. Bugün nerede geçer Sayın Tosun? Gelir bir şeyler haklar gelir, e, gerekli danıştay kararlarıyla gelir, hükümetten gelir, gelir de gelir. Arkadaşlar, like tuşunu 300 yapalım. Haydi patlatalım şu like tuşunu. Evet arkadaşlar. Evet Sayın Özdemir. Evet kardeşim. Milliyetin bir yazı gelmiş Temiz olsun. Hayır hayır. Prosedür yazısı Cemik Bey. Cemil Bey prosedür yazısı Bedelli ile alakalı arkadaşlar Şunu söylüyorum hemen Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Bir saniye Evet Evet arkadaşlar EYT ediyoruz sevgili arkadaşlarım Teşekkür ederiz Like tuşunu patlatalım Arkadaşlar haydi 4D zam alacak Milli Eğitim 12 ay olacak Belediyeler 4D'nin tam teşekkülü haline geçecek. 3600 ek gösterge alınacak. Arkadaşlar güzel şeyler var. Ben bu gelişmeleri size vermekten mutluyum. 3600 ek gösterge gerçekten Mart ayına yetişecek. Çalışmalar çok hızlı. EYT ile alakalı bedelli EYT'ye like tuşu yok mu? Videonun altında arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, EYT demişler, teşekkürler. Arkadaşlar, e, 304 lira yapmış. şunu söylemek istiyorum, 5'er günlük ikramiyeler yatmaya başladı. Burada arkadaşlarımızın haberi olsun, 5'er günlük ikramiyeli alanlar var, 300'ü geçmiş, dediğim gibi 20 lira 30 lira zam alacak dedim, 5'er günlük ikramiyeler. Aynı şekilde 280 lira alanlar, 314 lira falan almışlar. Beşer günlük ikramiyeler yapmaya başladı. E, bedelli EYT'yi tekrar açacağım. Tabii ki videonun başında söyledim. Diğer videolarımı da takip edin. Videom, e, Bir önceki videoma da bakın değerli kardeşlerim. Ama şunu inanın bedelli EYT planı düşük faizle maaş tavsiplu olduğu için bu tahvilleri hükümet bunu gerçekleştirip hızlı alabilir. Ve sizlere bunu kullandırabilir. Durumu iyi olanlar kredisiz, faizsiz satın alabilir. Devlet geri ödeyecek, sürekli bir maaş gelirine kavuşacaksınız. Devlet bu krediyi kullandırırken aradaki faizden kazanacak ve ayrıyeten e, bu konuda arkadaşlar piyasada dönen paradan dolayı KDV'den kazanacak. Nereden bakarsan bak, herkesin kazandığı bir sistem. Devletin krediyi dış ülkeden tahvil ettiği yerdeki o adam da kazanacak, finans kurumu. Devlet de kazanacak, EYT'li de kazanacak. Hayırlı bir iş arkadaşlar, bu hayırlı işte herkes kazanacak. 1.603 liralık arkadaşlarımız var ve bana denen Sayın Kaya, 2020'ye hepsini endekslemek için var olan bir hüküm var. Bunun için biz çalışma yaptık, maliyeden olur bekliyoruz dendi. Bu büyük bir şeydir arkadaşlar. Like, beğeni butonuna patlatalım arkadaşlar, 300 yapalım lütfen. EYT'lilerin sorunu çözüldüğü zaman zaten başka bir sorun fazla kalmıyor, sadece maaş samları kalıyor. Ondan sonra intibak kalıyor. İntibaktan sonra da arkadaşlar daha değişik tekliflerle çalışanlarımızı hükümetten istekte yapacak. Hastane şanlının maaş delişliği olacak mı? İşte onu bekliyoruz. Eğiteler arkadaşlar katılım sağlayın milletvekillerine de dinliyormuş. Evet aynen. Ankara'dan da dinlenildiği söylendi. Danışman kardeşlerimiz de birkaç kez vekilere dinletmişler. Bu da hoşumuza gitti. Sizin sesinizi duyuyorlar. Belediyelerde çok şanslı. Yerel seçim var. Yerelde çalışıyorlar. Böyle bir strateji kaçar mı? Bunu kaşırtmayacağız. Ee, ben diyorum ki orta ölçekli ve küçük ölçekli yerlerde belediyedeki işçileri kazanan ilçeyi kazanır. Hepiniz Ankara'da Sayın Başkanlar ve Sayın Yetkililer bu güzel şeyi anlatın arkadaşlar. EYT esası meclise değildiği zaman muhalefet partileri destek vermesin. Mevabı yasayı çıkaracaktır. E işte şunu söyleyeceğim. Şimdi bu sefer çözümle alakalı bir durum olduğunda bu yasayı iki parti çıkarabilir. Biz işçi ve emekli lehine bakıyoruz. Ya bakanımız anlamadı. Milli Eğitim Şuru dedi. Yani çalışanları önceleyeceğim dedi. Bir bakalım geçen parti aday toplantılarında gördük. E, haberlerde Sayın Milli Eğitim Bakanımızı Keçiören Belediye Başkanlığı desteğe gitmişti. Çok da mutluydu. Ben de kendisine buradan sesleniyorum. Nasıl öyleysen burada Milli Eğitim çalışanları için de aynı koşturmayı yapsayın Bakanım. Sizden haber bekliyoruz Sayın Bakanım. Bu Milli Eğitim çalışanlarıyla alakalı bu kangrıyı çöz Bakanım inşallah. Geçen sene çözüldü bu sene tam çözülsün istiyoruz. Apolarda işçi zombi, işçi zombi işte bekliyoruz arkadaşlar. Toplu sözleşmeler var bazı belediyelerde. Ekzam veriyorlar. Teşekkür ediyorum belediye başkanlarına. Meclis ne zaman tatile gidiyor? Şu an tatile hiç düşünmüyorum Sayın Ataş. Şu yasalar çıkmadan tatile girme yok. Af konusunda bir gelişme var mı? Şöyle bir durum var. Kısmi af konuşulabilir diyorlar seçime doğru. Sayın Cumhurbaşkanımızı razı edilerek kısmi af Merkez Bankası çizlik kayıtlarıyla ilgili hafta söz konusuymuş arkadaşlar. Bunu da size bilgi vereyim. Avukatlık olan, sacizlik olanların kayıtlarında silinmesi için özellikle borç ödedi 5 yıl duran kayıtların silinmesi için arkadaşlar avukatlık ödemesi yapıldıktan sonra. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlarla paylaşalım değerli kardeşlerim. EYT'lerle paylaşalım. EYT'ler sürekli işçiler diğer arkadaşlarla paylaşsın. Çok faydalı yayınlarınız arkadaşlar. Hepinizi ilgilendiriyor. Günlük hayatınızı ilgilendiriyor ile ilgili yayını söyledim arkadaşlar. 1603'ün üstündeki maaşlar derhal 2020 olacak. Büyük bir sevinç yaşayacaksınız Sayın Kaya. Sizin için ciddi bir rakam. Aldığınız ücret çok düşüktü çünkü. Evet sevgili sayın e, arkadaşlar. Sakal ne demiş? İnşallah çıkacak. EYT yasasını bekliyoruz. Sağol kardeşim. Elle koluna sağlık. Herkes de pozitif bir anlayış. Böyle bir olumlu bir pozitif havada olumsuz bir cevap almak istemiyoruz ve almayacağız da buna inanıyoruz. Özlük haklarına biraz zaman var Sayın Volkan Çetin. Neden var? Çünkü biraz diyecekler ki kaç yıldır çalıştın işte eğitim durumu ne? Bunlar olur da maaşlar da olacaktır. Kitler meclis kapanmadan kadroya geçecek mi? Ben Mart'ta müjdenin verileceğini resmi gazetede yayınlayacağını düşünüyorum. Belediyeye unutulmayacaktır. Şirketlerle bu iş yürümediğini hepiniz bana söylemiyor musunuz? Biz devlet için canımızı veririz Sayın Elbir. Neler yapmadık neler yapmadık keşke bilsen inşallah bir çay içeri anlatırız. Tabii ki bu milleti ve devletin bir ferdiyiz, acıyız. Toplumun sesi oldunuz, toplumun sesini iletiriz ve toplumun sesini ilettiğimiz için de mutluyuz. Devletimizin olakları güçlüdür, devletimiz çok güçlüdür. Devletimize nazlanır çalışanımız, devletimizde çalışanların bu isteklerine karşı kudretli devletimizde olabildiğince imkanlarıyla cevap verir. Biz devleti seven insanlarız, biz onun bunun adamı değiliz, devletimize bağlı yurttaşlarız. Sayın Altan başka bir plana rağbet yok şu anda. Bir sene altında kalmış. Onu tam şey yapamayacağım. 1500 TL anlayamadım. Yükselmederne ne yapmam gerek? Yani 1500 TL alıyorsun 2020 olacak. Hüküm var. Hayır hayır. Sayın Madenoğlu. Bedelli EYT kapanmadı. Ben de kaç zamandır onun için uğraşıyorum. Arkadaşlarım şunu anlayamıyorum. Ee, biz görüşümüzü söylüyoruz. Katılırsınız, katılmazsınız arkadaşlar. Ama gerçekten görüşümüzü söylüyoruz. İnşallah değerli kardeşlerim. Görüşümüze katılmayabilirsiniz. Çalışmalarımıza katılmayabilirsiniz. Ama biz başardığımızda, başaracağımıza inandığımızda yaptığımız güzel gelişmelerle mutluyuz ve umutluyuz. Daha da şevkleniyoruz. Daha da güçleniyoruz arkadaşlar. İnşallah Sayın Aslan bunu da iletiriz. İsteğimiz bu yönde arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar like tuşunu patlatalım. Haydi arkadaşlar beğeni ve like atamayan varsa hemen bekliyorum değerli arkadaşlarım. Çok cevap oluyor Sayın Uzun ondan dolayı. E, Sayın Cemal Hanım, tabii ki buyurun. İnşallah Sayın Gül teşekkür ederim. Sizler lütfen... Aynen katılıyorum. Tabii ki 90 şu an potodasınız sayın Karatay çıkarsa. Bala isteğimiz o sayın yiğit. İnşallah sayın Evet. İnşallah teşekkür ederim sayın Kaba Sakal. Evet. Ordu ilinde ödemeler mi geç onu diyorsunuz. Ordu ilinde sıkıntı var demişler. Evet 20. Çok sağ olun Sayın Tanrı Bey. Ne yapalım koşturuyoruz. Mutluyuz böyle bir yorulmaktan tatlı yorgunluk. Evet sevgili arkadaşlar. Ee, güzel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Aynen. İnşallah Sayın Gül. İnşallah. Onu işte bir yakın şeyde atacağım inşallah. Tablo şeklinde yapacağım. Öyle anlatacağım. Ekranda olacak. Tablo şeklinde duracak. Biz işte bu manipülasyonları önlemeye çalışıyoruz Sayın Ateş. Amacımız o. Uygun olabilir. Sahada kabul edilebilir. Ve milletin evet aynen. Milletin sıkıntısını atacak adımlar arkadaşlar. Evet Sayın Atıparmak buyurun. Evet sevgili arkadaşlar. Me meclis tatile girecek bedeli ne zaman? Arkadaşlar şu anda e bedeliyle alakalı ve ile yapılacak her çalışmaya açığız. Bu konuda alternatifler çok. İşte onun şeyini bu hafta öğreneceğiz inşallah Sayın Erbil. STK Sayın Ercan. Yeni katıldınız. Hoş geldiniz sayın Bozkır. Hemen beğeni atıyorsunuz. Like atın bir tane. 4D ile ilgili, zamla ilgili şeyi birazdan video yükleyeceğim. Ya 200 300 kesilir diye düşünüyorum. Vesai ücreti almanız lazım. de bu geçici olduğunuzdan dolayı sıkıntı oluşturdu. Bir an önce bu sıkıntınızı gidermek için adım atılması lazım Büşra Hanım. Sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir dilekçe yazarız. Evet Sayın Güçlü Efe. Çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarımıza aktardınız mı arkadaşlar? Diğer EYT'li arkadaşlarımıza Whatsapp'tan, Face'ten, Twitter'dan bir paylaşabilir misiniz? Sosyal medya adresiniz varsa bedelli ile masaya oturtma açısından 4D'ye sürekli işçiye zam alması açısından diğer arkadaşlarımız için bunu paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Buyurun Cemal Hanım. Yaşınız tam işte görüşülecek yaş şu anda. Evet Sibel'cim bana dediğim gibi oylarından bahsediyor arkadaşlar. İnşallah Sayın Hüytak temennimiz o. Bu hafta işte bir açıklama bekliyoruz Sayın Demir. belediyede evde yaş sınırı. Öyle bir yaş sınır olduğunu düşünmüyorum. Buyurun önder demiz. İşte bu ay şöyle bir durum var. 15'i de alıyorsunuz, yetişmeyebilir. %4'ü alırsınız, ama Aralık ayını alacaksınız. Şubat'ta zam zamları tam alacaksınız. Evet, bakalım. 15 günlük zam mı alırsınız ama tam zam Şubat'ta. Onunla ilgili ayrıntılara şu anda bir şey diyemeyiz Sayın Şimşek. Ben bir ortaya attığım cazip planı, onlar terzi gibi sağdan soldan kırıklarlar değiştirirler. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim'den de paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, pardon, sosyal medya dizilerinizden paylaşırsanız çok sevinirim. Büyük bir kamuoyu oluşturduk arkadaşlar. Ve bu kamuoyu oluşturduğumuz için de değerli arkadaşlarım, çok sağ olun Sayın Ardıncaz. Ellerinize sağlık. Belediye ile ilgili güzel açıklamalar oldu Edal Bey. Beğeni attınız mı like? Abone olmayanlar abone olsunlar arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Aynen Sayın Çelimli. Evet arkadaşlar beğeni ve abone olmayı unutmayın. Paylaşım da yaparsanız sevinirim. Tüm arkadaşlarınızı öğrensin. Büyük bir aile olalım. Evet sevgili kardeşlerim, zam bekliyoruz Sayın Harun. İnşallah Akbunistler EYT demiş, gülüyor yüzler bakın. EYT'lerin yüzleri gülüyor. 25-30 gibi arkadaşlar. Milli Eğitim 12 ay olması, Urhan Telatar. Aynen sürekli. Sayın Tel atar. beğeni ve like atmayı unutma kardeşim. Arkadaşlarınızla paylaşın. Lütfen sosyal medya adreslerinizden. Ego şoförüne bir şey var mı? Evet sevgili arkadaşlar. Bugün yayını biraz kı kısa keseceğim. Kısa keseceğim. Son iki dakika. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Güzel bir haftaya girelim inşallah. İyi haberleri aldığımız bir haftayı ve ilk paylaşma heyecanı taşıyacağım. Yapılan gelişmeleri sizle yorumlayacağım. Sizlere bu konuyu tartışacağız. Neler olabilir? Nasıl beklentiniz? Ben inşallah sayınacak. yüzler gülsün. Olumlu düşünelim, olumlu olsun. Her şeye başlarken pozitif başlamaktan güzeli yoktur. Evet arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, arkadaşlar, Evet gerçekten e, şu an çıkmak e, üzereyim. Son bir dakika. Beğeni ve like atmayı unutmayın. Yarın ola hayrola. Ben iyi haberle çıkabileceğini düşünüyorum öğleden sonra yarın. Bakalım sürekli iççiler için ama ET için biraz daha bastıracağız. Bu konuda büyük bir kamuoyu oluşturduk. Daha da büyüteceğiz bunu. Bir saniye arkadaşlar. Her gerilik düşünmeyle başlar. Düşünmeden hiçbir buluş, hiçbir yenilik yoktur. Hiçbir çaba düşünceyi oluşturmadan olmaz. İnanmadan olmaz. Hayır Sunay Hoca öyle bir şey yok. Hızlı bir şekilde geldiği için şey yaptım. İnşallah yorumlar kısmına yazarsınız Sayın Sunay. Ben oradan size yardımcı olurum. Evet evet inşallah. Sürekli içindesin sevgili kardeşim. Ben de aynı, ben de aynı. Gerçekten öyle. Değerli kardeşlerim, olumlusunuz, güçlüsünüz, bakarsınız, mutlusunuz. Tabloyu da inşallah buradan yayınlarız. Tablo göstererek şey yaparız. İnşallah hiçbirinizi unutmayacağım arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim. Hepinizden son kez beğeni like tuşuna patlatmanızı istiyorum resmen. İnşallah öyle kapatayım. Beğeni ve like tuşuna basıyorsunuz. Bütün arkadaşlarıma selam ederim. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Yarın çok güzel gelişmelerle karşınızda olmak ve bu gelişmeleri değerlendirmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Ne kadar arkadaşınızla paylaşırsanız onlar da başkalarıyla paylaşırlar. Ve bu bir zincir olarak büyür. Ve sesiniz çok gür çıkar. Bu yaptığımız yayınları birer miting olarak düşünün. Bütün gibi yayınlar, etkili yayınlar. Hiç ummadığınız yerlerden dinleniyor olabilir. Zaten birkaç yerden de duyumlar aldık. Değerli arkadaşlarım, tekrardan hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar.